Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. 19-12-2018 Çarşamba'nın formülü arkadaşlar. Burada gördüğünüz 3 maç üzerinden yaptık. Diğer videomuzu izlediyseniz Çarşamba'nın bir tane daha videosunu çekmiştim. Maçları değiştirmedik arkadaşlar. Maçlar aynı. Sadece birer tane şu ihtimallerden değiştirdik. Yani şansımızı artırdık. Diğer videoyu seyrettiyseniz orada da göreceksiniz. 440 Schalke Bayer Leverkusen. 456 Arsenal Tottenham. 452 Aynı Tak Frankfurt. Maçlarımız aynı. 440'a 3 tane seçenek verdik. Biraz önceki videodan bir tanesini değiştirdik. 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a yaptık. 456'yı 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a yaptık. 452'yi 2'den 2'ye 0'dan 2'ye yaptık arkadaşlar. Niye 3 maç oynuyoruz? Çünkü bunların ganyanları yüksek arkadaşlar. Toplam 18 kupon yapıyor. Bunları birbiriyle çarptığınızda 3 misli bile yapsanız aldığınız parayı 4'e 5'e katlarsınız. Verdiğiniz parayı arkadaşlar. Pardon aldığınız değil. Verdiğiniz parayı arkadaşlar. Parayı katlarsınız. Burada gördüğünüz gibi 18 kupon bunun toplamı. 3 maç üzerinden yaptık biz bunu. Siz isterseniz arkadaşlar bir maç daha bu kuponların hepsinin altına. Çünkü yukarıdan her şey hep birer kupon bunlar. Toplam 9-9-18 ilk 9 kupon. Bir tane banko maç yazarsanız 3 misli yaptığınızda yine daha da daha da fazlalaşır alacağınız para. Şimdi formülümüze geçiyoruz. İsterseniz aynı maçları oynayın. İsterseniz de farklı maçları aynı kombinasyon sistemine sokun arkadaşlar. 440 bakın sıfırdan bire sıfırdan sıfırdan bire sıfırdan bire bakın. 3 tane yani şu birinci seçerek 3 tane ikinci seçenek. 3 üç tane üçüncü seçenek sıfırdan sıfıra. 456 sıfırdan 1'e sıfırdan 2'ye sıfırdan 0'a birer tane yazıyoruz bakın. Sıfırdan 1'e sıfırdan 2'ye sıfırdan 0'a sıfırdan 1'e sıfırdan 2'ye sıfırdan 0'a en başında böyle yazdık. 452 sıfırdan 2'yi kullandık arkadaşlar. Banko bütün kuponlara 9 kupona 1'den 0'dan 2'yi yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu 18 kupon. Bunların tıklanma oranları pardon ee, ganyanları yüksek olduğu için verdiğiniz parayı misli, misli çıkaracaksınız arkadaşlar. Tuttuğu zaman da birazcık da şansımız olması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Şimdi devam ediyoruz. Bu da ikinci kuponumuz arkadaşlar. İkinci kuponumuz. Ikinci, ikinci dokuz kuponumuz. Dokuzda öbürü on sekiz. Şimdi ikinci dokuz kuponumuz. Yine maçlarımız aynı. İhtimallerimiz aynı arkadaşlar. Dört yüz kırk yine bakın. Üç tane sıfırdan bire. 3 tane sıfırdan 2'ye, 3 tane sıfırdan 0'a bakın. Birinci sırayı görüyorsunuz. İkinci sıra 456, sıfırdan 1'e, sıfırdan 2'ye, sıfırdan 0'a. Birer tane yazdık arkadaşlar. Görüyorsunuz 456, sıfırdan 1'e, sıfırdan 2'ye, sıfırdan 0'a. Gördüğünüz gibi. Biraz önce sıfırdan 2'yi kullanmıştık. Şimdi 2'den 2'yi, 452, 2'den 2'yi kullanıyoruz. Komple arkadaşlar 2'den 2'yi yazıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3x18 54 lira arkadaşlar. Birazcık aşağı inersek. Bu şekilde. 3x18 54. Yani 18 kupon. 9 bu 9 da bura 54 lira. Ama Ganyanları bunların yüksek olduğu için bunu 5'e 6'ya 7'ye hele bir de bir tane daha maç banko e, yazarsanız 6'a gayarı fazla olmayan garanti sayılabileceklerden o zaman bu para daha da yukarıya çıkar arkadaşlar. Şimdi ben biraz önceki 9 kuponu tekrar göstereyim şöyle e, göremeyenler için isterseniz bunun aynısını da oynayabilirsiniz arkadaşlar isterseniz bu maçları değiştirebilirsiniz ama kombinasyon sistemimiz aynıdır arkadaşlar bu değişmez zaten bizi sürekli izleyenler görecekler hemen şöyle bunu dondurabilip zoom yapabilirsiniz aynısını oynamak istiyorsanız arkadaşlar sanırım gördünüz bu da ikinci 9 kupu bunu da yine zoom yapabilirsiniz biraz bekleyelim zoom yaparsanız dondurursanız yine bunu görebilirsiniz evet arkadaşlar Şimdi bizi izlemeye devam edin diyorum. Abone olmayı unutmayın. Eğer bu sistemi uygulayıp da bu maçları ya da buna benzer başka maçları yazıp da aynı sistemi uygularsanız yorum yazarsanız diğer arkadaşlar da okurlar arkadaşlar. Yorumlar geliyor. Yorum gönderiyorsunuz ama bana gönder diyorsunuz. Ben YouTube'dan bunu yayınlıyorum arkadaşlar. YouTube'dan takip edin çünkü herkese tek tek göndermem mümkün değil arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın arkadaşlar. Hemen eklediğim videoyu bir gün sonrasının videosunu size gönderiyorum. Bakın bugün 18 ayın 19-12-2018 Çarşamba'nın sistemini gönderdim arkadaşlar. Ben izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Facebook'ta da paylaşın arkadaşlar. Arkadaşlarımız da bundan yararlansın. Hayırlı günler.